Tekrar hoş geldiniz. Sinüs saatinin Laplace dönüşümünü yapıyorduk ki videoyu kestim ve devam edeceğimi söylemiştim. Bu sinüs saatinin Laplace dönüşümünün tanımı. Buna y demiştim. Bu bizim için faydalı olacak çünkü iki kere kısmi integral alacağım. Burada ilk kısmi integrali aldım. Burada da ikinci kere aldım. Size şimdilik limitleri düşünmeyin demiştim. Sadece belirsiz integralle uğraşalım y'yi bulduktan sonra, diyelim ki y bunun belirsiz hali, limitlerin değerini sonra bulabiliriz y'yi bulduktan sonra. Buraya kadar gelmiştik. İki kere kısmi integral formülü uyguladıktan ve dikkat hatası bir dikkatsizlik yapmamak için çok uğraştıktan sonra, bunun orijinal y'imiz olduğunu fark ettik. Buraya limitleri koyarsam, sinüs at'nin Laplace dönüşümünü bulmuş olurum, öyle değil mi? Bu orijinal yemiz, bu orijinal tanımımızdı. Şimdi iki tarafa a kare bölü s kare y ekleyelim. Bu eşittir y artı, denklemin iki tarafını bu ifadeyle topluyorum. a kare bölü s kare y eşittir. Bu terim gitti, onun için buna eşit. Bakalım sadeleştirebilecek miyiz? e üzeri eksi st'yi dışarı alalım. Veya eksi e üzeri eksi st'yi dışarıya alalım. Buna göre, eksi e üzeri eksi s t çarpı sinüs, şuraya 1 bölü s sinüs a t eksi 1 bölü s kare kosinüs a t yazalım. Umarım bir dikkatsizlik yapmamışımdır. Katsayıları toplayabiliriz şimdi. 1 artı a kare bölü s kare çarpı y çıkar. Bu, s kare bölü s kare artı a kare bölü s kare ile aynı şey. Yani, s kare artı y kare bölü s kare y eşittir eksi e üzeri eksi s t çarpı bunun tamamı. Sinüs a t eksi 1 bölü s kare kosinüs a t. Her şeyi t'ye göre yaptığım için bu sadece bir sabit öyle değil mi? Sabit çarpı ters türe buna eşit diyebiliriz. Şimdi limitlerin değerini bulalım. Burada bir t olsaydı diğer tarafa almaya çalışacaktım. Çünkü limitlerin değerini t ile buluyoruz. Şimdi limitlerin değerini buluyoruz. Limitleri çözüm boyunca taşıyabilirdik, öyle değil mi? Bu terimi dışarı aldık. Neyse. Bunu sıfırdan, bunun sıfırdan sonsuza değerini bulalım. Sadeleşeceğini düşünüyorum. Denklemin sağ tarafının sonsuzdaki değerini bulursak, e üzeri eksi sonsuz nedir? Sıfırdır. Bunu daha önce birkaç kez söylemiştik. Sıfıra eksi taraftan yaklaştığımızda da sıfır olacak. Sinüs sonsuz nedir? Sinüs eksi 1 ile artı 1 arasına gidip geliyor. Kosinüs de aynı şekilde, öyle değil mi? Yani bu sınırlı. Bu şey ağır basacaktır. Merak ediyorsanız grafiğini çizebilirsiniz. Bu dalgalanmaları kapatır. Yani bu sonsuza giderken limit sıfıra eşit olacak. Bu da mantıklı, öyle değil mi? Bunlar artı 1 ve eksi 1 arasında sınırlı. Ve bu çabucak sıfıra yaklaşıyor. Yani 0 çarpı eksi 1 ile 1 arasında sınırlı bir şey. Şöyle de düşünebiliriz. Bunun eşit olabileceği en büyük değer 1 çarpı önündeki katsayı ve bu da 0'a gidiyor. 0 çarpı 1 gibi. Eksi bunun tamamının 0'daki değeri. Peki, e üzeri 0 nedir? e üzeri 0 eşittir 1. Öyle değil mi? E üzeri 0. E üzeri 0. Eksi 1'imiz var. Artı 1 olur. Sinüs 0 eşittir 0. Eksi 1 bölü s kare kosinüs 0. Bakalım. Kosinüs 0'ı eşittir 1 ve eksi 1 bölü s kare var. Eksi 1 bölü s kare çarpı 1. Bu da eşittir eksi 1 bölü s kare sanıyorum ama bir hata yaptım çünkü burada negatif bir sayı olmamalıydı. Şimdi bir adımlarımıza bakalım şu. Peki bu negatif değildi sonsuz öyle değil mi? Bunun tamamı 0. Buraya 0 koyarsak bu eksi 1 olur. Evet yani ya bu artı ya da şu. Bakalım hatayı nerede yaptık? Tamam, tamam Hatan nerede olduğunu gördüm, tam şurada. Eksi e üzeri eksi st'yi dışarı alırken, orada, tam orada hatayı yapmışız. Peki, burası 1 bölü s sinüs at oluyor. Ama eksi e üzeri eksi st'yi dışarı alırsam, bu artı olur, öyle değil mi? Burası eksiydi. Ama eksi e üzeri eksi st'yi dışarı alıyorum, yani bu artı, bu artı. Hatayı evet, hemen bulduğuma sevindim. O zaman bu artı olur, bu da artı olur. Eğer iki videonun sonuna bir negatif sayı elde etseydim, çok üzücü olacaktı, neyse. Şimdi, s kare artı a kare bölü s kare çarpı y eşittir bu. İki tarafı s kare bölü s kare artı a kare ile çarpalım. İki tarafı buna bölerseniz, y eşittir 1 bölü s kare, bir dakika bunun da doğru olduğundan emin olayım, 1 bölü s kare. y eşittir 1 bölü s kare çarpı s kare, bölü s kare artı a kare. Evet, bunlar sadeleşir, başka bir dikkatsizlik yapmadığıma bir emin olayım çünkü sanki yapmışım gibi geliyor. Evet, evet, evet, evet, evet, evet, burada, burada bu terim hatalı. Umarım bu hatalardan rahatsız olmuyorsunuzdur. Çünkü bu soruları gerçek zamanda çözüyorum ve ben de bir insanım sonuçta. Neyse yine aynı hatayı yaptım. e üzeri eksi st'yi dışarı aldım. Yani bu artı. Ama a bölü s kareydi. Yani bu a. Burası a. Ve bu a. Ve bu da. Yani bu da a. Bu a. Öyle değil mi? Bu a idi. Doğru cevap bu. a bölü s kare artı a kare. Evet, umarım bu dikkat hataları sizi sorudan iyice uzaklaştırmamıştır, dikkatinizi dağıtmamıştır. Birkaç değişkenle iki kere kısmi integral aldığımız zaman böyle şeyler oluyor. Neyse şimdi Laplace dönüşüm tablomuza önemli bir ekleme yapabiliriz. Sinüs a t'nin Laplace dönüşümü eşittir a bölü s kare artı a kare. Pratik yapmak isterseniz, iki kere kısmi integral almanın ne kadar eğlenceli olduğunu görmek için, kosinüs at'nin Laplace dönüşümünü bulabilirsiniz mesela. Size bir ipucu vereyim, s kare bölü s kare artı a kare. Dönüşümlerdeki simetri çok güzel. Neyse bu arada yine çok uzattım zamanım da oldu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.